Diğer sorumuz, kumar bağımlılığı ve tedavisiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Kumar bağımlılığı da tıpkı alkol-madde bağımlılığı gibi bağımlılıklardan birisi. Tedavisinde bir dürtü kontrol sorunu da olduğu için bu. Dürtü kontrolünde işe yarayan ilaçların da katkısı olabilir. Antidepresanların, antipsikotiklerin katkısı olabilir. Ama sonuç olarak kumar bağımlı kişinin kendisini kumar oynamaktan alıkoyamadığı, huzursuz hissettiği, sürekli olarak zihninde kazanacağı, kaybettiği paraları da yeniden kazanacağı veya bir gün zengin olacağı vesaire gibi düşüncelerin olduğu ve bazen buna eşlik eden alkol madde kullanım bozukluklarının olduğu yahut depresyon kaygı bozukluğu gibi ...diğer hastalıkların olduğu veya başka dürtü kontrol sorunlarının, mesela öfke kontrol sorunlarının olduğu bir psikiyatrik tablo olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle yoğun kayıplara yol açan kumar bağımlılıklarının düzgün tedavisi bu dahi hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü yoğun kumar kayıpları nedeniyle intihar olaylarının ortaya çıkması da az görülen şeylerden değildir. Böyle kumar bozukluğu olup da tedavi ettiğimiz hastalarımız oldu, hayatları ciddi anlamda e, bozulmuştu, değişti ve yeniden hayata dönenler oldu. Böyle bir genç hanım hatırlıyorum, e, çok seneler önce yani yaklaşık 15 sene kadar önce 50 bin lira kadar ailesini borca sokmuş e, ve ilişkisini, eşiyle olan ilişkisini de zora sokmuş bir kişiydi, ağır bir depresyonda vardı. Ee, ve işte internet vesaire üzerinden maç bahisleri oynuyordu ve ciddi kayıplar yaşıyordu. Ee, o kişinin tedavisini sürdürdük, düzeldi. Depresyonu da eşlik ediyordu tabloya ve hasta ciddi anlamda düzeldikten sonra da hayatına bir iş kadını olarak devam etti. Ee, epeyce seneler sonra benim de muayenehanemin olduğu bir yerde e, önemli bir organizasyon gerçekleştiriyordu. Orada karşılaştık, kendisi geldi, hatırlattı. Dedi ki, hocam böyle böyle seneler önce ciddi kumar sorunu vardı. Ben hatırladım hastayı. Ee, çok iyileştim, şimdi hayat iyi gidiyor, evliliğim, hayatım her şey düzeldi. Teşekkür ederim diye ifade etmişti. Dolayısıyla hani kumar bağımlılarının iyileşmez kişiler olduğu konusundaki kanaatte e, çok doğru bir kanaat olmayabilir e, tedavisi için. Bu rahatsızlığı olanların psikiyatristle temas etmekte fayda var. Konu sadece ilaçla ilgili değil, davranışçı yaklaşımların da burada önemi var. E, kişinin kumar oynama sıklığını azaltabilecek veya onu kumardan uzak tutabilecek şekilde e, olan biteni kavramasını sağlamak ve bizim de olan biteni yeterince anlamamızı sağlayacak şekilde görüşmeler yapmak ve kişiyi kumardan uzak tutacak şekilde bazı müdahalelerde bulunmak, bilissel, davranışçı, psikoterapi müdahalelerinde bulunmak mümkün. Çünkü insanlar belli ruh hallerinde bu dürtüsel davranışları sergileyebiliyorlar. Eğer öncesinde o ruh hallerinin ne olduğunu yeterince anlar ve tespit eder ve öğretirsek, onlar da o gergin ve sıkıntılı anlarında kumar oynamak yerine başka boşaltım yolları, gerginliklerini başka boşaltım yolları bulup rahatlayabilirler ve gerekli ilaç tedavileriyle de dötü kontrollerini sağlamak mümkün olabilir. Bir...